Hepinize yeni videodan selam uykum arkadaşlar ben Muhammed İmin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir derken çok önemli bir duyuru hakkında size bilgilendirmek istiyorum. Ee, arkadaşlar bu videonun herkes izlesin çünkü bu video soru cevap videosu için arkadaşlar bütün herkesin yorumlar kısmına sorularını yazsın diğer videolara herkesin sorularını cevaplayacağım arkadaşlar yani yarın soracağımız şey gelecek. O yüzden herkes yorumlar kısmına bütün sorularını yazsın arkadaşlar hepinize. Teker teker sorularını cevaplayacağım arkadaşlar 100 soru olsa bile 500 soru olsa bile hepsini teker teker ce cevaplayacağım arkadaşlar tek bir videoda olmasa bile hepsini cevaplaymaya çalışacağım arkadaşlar neyse bu oyun bu kadar olsun. Alakalı abone değilseniz aşağıdaki abone olmayı unutmayın. Bu videoda size çok teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay.